Merhaba, Münih'te Alte Pinakothek'te bulunuyoruz. Albrecht Altdorfer'in İssus Savaşı isimli tablosuna bakmaktayız. Altdorfer Alman bir sanatçı. Bu eseri Bavyera Dükü için yapmış. Bavyera Dükü sanatçıdan Büyük İskender'in Pers İmparatoru 3. Darius'la yaptığı savaşı resmetmesini istemiş. Bu tarihteki en önemli savaşlardan. Antik Yunan döneminde de resimlere ve diğer sanat eserlerine konu olmuş. Milattan önce 4. yüzyıldaki İsus Savaşı, Pers İmparatorluğu'nun durdurulduğu ve İskender'in imparatorluğunu doğuya doğru hızla genişletmesini sağlayan tarihi bir dönüm noktası. Bu savaş, Batı uygarlığının doğu uygarlığına karşı yani bir anlamda Hristiyanlığın Müslümanlara karşı elde ettiği bir zafer olarak görülmüş. Bu resmin yapıldığı tarihte yani 1529'da artık ne Persler var ne de İskender. Ancak Batı ile Doğu hala savaşıyor. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın ortalarına ilerliyor ve Viyana'yı kuşatıyor. Bavyera dükü Viyana'nın Türklere karşı savunulması için destek veriyor. Batı'nın doğuyu yendiği geçmişteki bu zafer, gerekçelerinin ne kadar asil olduğunu, ne kadar güçlü olduklarını ve yine zafer kazanacaklarını vurgulamak için tekrar gündeme geliyor. Bu zaferi Tanrı'nın yardımıyla kazanacaklarına, bunun Tanrı'nın onlara bahşettiği bir hak olduğuna inandıklarını sanatçı resimde pek çok şekilde vurgulamış. Tabi resim tamamıyla Avrupalıların bakış açısını yansıtıyor. Arkada deniz kenarında bir şehir görüyoruz. Bu Avrupa ve Asya'nın sınırını belirleyen İstanbul olmalı. Sağda Akdeniz'in diğer tarafında ise bir delta görüyoruz. Bunun Nil deltasını temsil ettiğini ve buranın da Mısır olduğunu anlıyoruz. Resimde bu savaşın bütün Avrupa için son derece önemli olduğu vurgulanıyor. Savaşın önemi gökyüzünde de vurgulanmış. Solda yükselen ayı görüyoruz ise güneş batıyor. Savaş sahnesi son derece detaylı şekillendirilmiş. Yakından baktığımızda askerleri, onların mızraklarını ve kalkanlarını görebiliyoruz. Sadece birkaç asker değil, yüzlerce, binlerce asker var. Zırhlarının üzerindeki tüylere kadar detaylı bir şekilde resmedilmişler. Askerleri tek tek ve en ufak detaylara kadar görebiliyoruz ancak aynı zamanda bu alana tepeden bakıyoruz adeta ordunun komutanı gibi bu askerleri yönetebilecek hangi birlikleri ileri süreceğimize karar verebilecek bir noktada duruyoruz adeta bu tablo savaşı yönlendirecek ayrıcalıklı bir kişinin siparişi üzerine yapılmış dolayısıyla manzaraya bakış açımız da ayrıcalıklı darius'un arabasının kaçtığını görüyoruz etrafındaki birliklerse hala savaşıyor Darius'un hangi askerden kaçtığını da görüyoruz. Kaçtığı bu asker, Büyük İskender. Büyük İskender'in arkasındaki birliklerin düzenli ve kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ordusu disiplinli. Darius'un birlikleri ise karmaşa içinde. Bir kısmı savaşıyor, bir kısmı dönüp kaçıyor. Darius'un bayraklarının da düzensiz durduğunu görüyoruz. Evet, tabloda... İskender ve Darius'un savaşını görmekteyiz. Aynı zamanda Türklerle Batı'nın savaşı da gösteriliyor. Çünkü askerlerin üzerindekiler 16. yüzyılda kullanılan zırhlar. Altdorfer iki savaşı tek bir resimde birleştiriyor. Sanatçı coğrafi görünümü çizerken çok dikkatli davranmış. O dönemin haritalarından ve diğer kaynaklardan yararlanmış. Ancak yine de bu resmin tarihi doğru yansıtmadığını, tabloyu sipariş eden Dük'ü hoşnut etmek üzere Avrupa kültürünün bakış açısıyla yapılmış olduğunu akıldan çıkarmamak gerek. Altdörfer, Dük'ün hoşuna gidecek, bu savaşta haklı olduğunu hissettirecek, Allah'ın onun yanında olduğunu belirtecek bir resim yapmış.